Nijmegen, Hollandalıların deyişiyle Neymeyhe, bizi gelir gelmez güzel binalarıyla karşıladı. Bu şehirde yaklaşık 300 bin kişi yaşıyor. Biz de bugün buraya aynı doğudan günü birlik bir gezi için geldik. Ee, görülmesi gereken önerilen 4-5 lokasyonu görüp tekrar aynı doğuna döneceğiz. Size de elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız. Şimdiden iyi izlemeler. Grote Mark, Nijmegen'e gelince görülmesi gereken başlıca yer aslında. Çünkü burası şehrin merkezi. Şehrin atmosferini hissetmekten ziyade burada birkaç tane tarihi bina da görebiliyorsunuz. Mesela arkamda gördüğünüz Devah diye adlandırılan bina 16. yüzyılda yapılmış. 18. yüzyılda bir restorasyon görmüş ve günümüzde hala ayakta. E, bugüne kadar çeşitli amaçlarla kullanılmış bu bina. Geçici olarak ev olarak kullanılmış. En üst katı geçici olarak askeriye tarafından kullanılmış. Ama şu an günümüzde restoran olarak hizmet veriyor. İyi bir restoran olduğu da söyleniyor. Hemen arkamda sağ tarafımda bir tane kilise var. O kilisenin de ziyaret edilmesi gerektiği söyleniyor. Stevance Kirk diye geçiyor oranın ismi de. Oranın önüne gidince orayı da anlatacağım. Muhtemelen bu şu demek. Bu sokak 2. Dünya Savaşı'nda bir hayli bombalanmış. Bu ee, sokak boyunca sürekli var bu işaretlerde. Şu an Stevens-Kirk'ün çevresinde yürüyoruz. Bu kilise bu bölgenin ve Nijmegen'in en eski kilisesiymiş ve 13. yüzyılda inşa edilmiş. En önemli öne çıkan özelliği Çan Kulesi'nin baya bir süslü olması ve aslında kilisenin içinde taş bir yapı varmış. Kilise kapalı şu an onu göremiyoruz ama Google'da fotoğrafını bulursam mutlaka bırakırım. Şu caddenin şirinliğine bakın diyorum çıkıyorum. Şimdi kiliseden aşağıya indik. Nijmegen şehri Hollanda'nın en eski şehri olarak nitelendiriliyor. Hatta öyle ki 2005 yılında 2000. yaş gününü kutlamış bu şehir. Şimdi de Hollanda'nın bilinen en eski alışveriş caddelerinden bir tanesindeyiz. Burası da Hazelstraat diye geçiyor. E birçok alışveriş dükkanı, hatta vintage dükkanları vesaire de burada bol bol bulunuyormuş. Şimdi de Kronenburger Park'tayız. Burası tam tren istasyonuyla eski şehrin arasında yer alan ulaşması çok kolay bir park. Ve bu parkta bir tane eski bir kale kalıntısı da varmış. Şimdi onu gördük onu size de gösterelim dedik. Her zaman Hollanda şehirlerinde böyle büyük güzel parklar oluyor şehrin tam ortasında. Ve gezmesi her zaman çok keyifli. Hele hava güzelse ekstra keyifli. Nijmegen hakkındaki düşüncelerin neler? Söyle bakalım. Ama hani interview yapmıyordun? Interview değil bu. Nijmegen hakkında elleri çok güzel. Biraz şöyle güzel. Çok güzel. Ellerini çok beğendim. Başka? Bu, bu kafeyi çok beğendim. Bu kafe bayağı iyi. Hı hı. İçindeki iç, ama çok sıcak böyle duruyor yani. Kafe evet. çok sıcak duruyor. Kafeler güzeldi buradaki. Kafeler güzel ama bu kafe daha bir eksperdi. Ondan sonra, bir de sonra nereyi beğendim? Parkı beğendim, kilise. Kilisenin keşke içini görebilseydik ama. Evet, göremememiz bir hakikat yani oldu. Keşke içini görebilseydik kilise. kilisenin. Kilisenin içi bayağı iyi oldu. Ben de, tost, ben de tostu beğendim. <gülüyor> mantarlı tostu. Evet. Acayip iyi. İzmegen, Philips kafe ve mantarlı tostu. Mantarlı tost çok iyi. Evet. Şeyi ben... de çok güzel bu arada. Şu anda Waalbrug'un üstündeyiz, yani üstünde bulunduğumuz rehren ismi Waal, burası da en bilinen köprü. 1936 yılında açılmış, 1936 yılına kadar buradan karşı kıyıya geçmek için feribot, gemi taşıları kullanıyormuş aslında. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların ilerlemesini durdurmak için Hollandalılar bu köprüyü patlatmışlar. Daha sonradan Almanlar işgal edince bu bölgeyi tekrardan inşa edip, İkinci Dünya Savaşı sırasında e, trafik amaçlı kullanabilmişler bu köprüyü. İşler tersine dönünce buradan ayrılma zamanı geldiğinde Almanlar için burayı tekrar yıkmaya çalışmışlar aslında. Ama bir Hollandalı onlarla bir şekilde müzakere edip e, köprüyü kurtarmış. Bugün de bu hikayesiyle tarihi bir köprü olarak hala ayakta Val Köprüsü. Biz de şu an tam üstündeyiz. Şimdi biraz geçe kaldık ama son görülmesi gereken yer olarak iki tane parkın bulunduğu bir bölgeye geldik. Birisi Hunner Park, bir tanesi de Valkov Park diye geçiyor. İkisi de Val nehrini tepeden görüyor ve eski kale kalıntıları ve yani Hunner Park'ta eski kale kalıntıları var. Valkov Park'ta da bir kilise bulunuyor. Mutlaka bu park gündüz daha güzeldir ama biz bu saate kaldık artık. Gösterebildiğimiz kadar. Gördüğünüz yapılar aslında Hunner Park'ta da bu Valkov Park'ta da bu arkamda gördüğünüz yapı hep Roma döneminden kalma kalıntılar. Çünkü şehir Hezerstadt'da söylediğim gibi çok eski bir tarihe dayanıyor ve ta Roma döneminden bugüne kadar bunları korumuşlar. Böyle yanından yürüyerek geçebiliyorsunuz. Güzel bir manzara bence. Nijmegen bir günde rahatlıkla gezilebilecek çok tatlı ufak bir şehir Hollanda'da. Mutlaka gelin eğer vaktiniz varsa. Ben şiddetle öneriyorum açıkçası. Çünkü üçümüz de çok beğendik bu şehri. Özellikle o öğlen gittiğimiz kafede ismi Filip o ekmek üzeri mantarlı öğle yemeğini ya da tostunu ne derseniz diyin çok beğendik. Bir de akşamüstü Deherme diye bir tane biracıya gittik. Kendi biralarını yapıyor burası. Orada da %12 alkollü bir bira içtik. İsmini yazarım şu an bilmiyorum. Çok lezzetliydi. Hafif tatlı ve yüksek alkollü bir biraydı. Orayı da şiddetle tavsiye ederiz. İkisinin de ortamı ve sundukları lezzetler çok ötede. Ki ben hiçbir zaman böyle yemeğe çok... E, yorum yapmamışımdır. Aa burası çok iyiymiş, çok mükemmelmiş falan diye ama burada iki mekan içinde şiddetli öneri veriyorum. İkisine de gidin ikisinde çok beğeneceksiniz. Nijmegen'den bu kadar diyelim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.